sıkıntı yok. Yani yeni şamileyi direkt kurup dilare yapmadan düzgün bir şekilde kullanmanız mümkündür. Şimdi şamileyi açtığınız zaman arkadaşlar yani bize göre sol üst köşede şu anda para parfile 7 rakamı var. Bu otomatik olarak internet varsa güncellemeleri takip ediyor. Bunu en son söyleyeceğiz ama yeri gelmişken söyleyeyim. Güncellemeleri takip ediyor ve burada Adedül kütüp diyor, evet yedi, yani yeni tane, bu adedül şu demek, yedi tane yeni kitap eklemiş. Yani Şamili arkadaşlar, sürekli, sürekli şey ekleniyor yani kitap, tabii her gün ne kadar eklenir eklenmez bilemiyorum ama, yani Şamili açtığınız zaman, birçok zaman, yeni kitap varsa, yani Şamili'yi siz bir defa kurduğunuz zaman, bunun güncellenmesini sizin takip etmeniz gerekmiyor. İnternetiniz varsa bilgisayarınızda bunu açtığınız zaman size göre sol üst köşede El Mekrebeti Şamile yazan yazının altında kontrol ediyor ve varsa burada onun rakamını söylüyor. <gülüyor> Bir de bunun 7'nin yanında arkadaşlar PDF simgesi oluyor bazen, şu, şu anda olmadı. Bu yeni Şamile'de yani eski Şamile'nin resmi sürümünde kitapların PDF'si ekli olmuyordu. Yeni şamiledeyse artık resmi sürümde de kitapların pdf'si eklenmektedir. O zaman burada bir de pdf simgesi oluyor. Şimdi bunu tıkladığımız zaman, burada arkadaşlar pencere açıldı. Burada e, yeni eklenen kitapları görüyorsunuz. Başlarında tık otomatik var. Yoksa da sizin bunları seçmeniz lazım. geçelim burada El-Cenyu, El-Cedid, El-Muhtes Bunlar seçili olduğu için geliyor. ...mesela ben bunu kaldırsam, bakın... ...el cemini, yani hepsini seçtiği önce... işaretlemişim. Bunu kal... ...tıkladığın zaman, bu ne demektir? Buradan indirmek istemediğini... ...kaldırabilirsin ama ben uğraşmıyorum. Madem ki diyorum eklemişler... ...en azından birisinin işine yarar. Yani ben hepsini güncelliyorum. Güncelleme yüklemek için... E, ...geç hafta bir arkadaşımız... ...ben de hocam demişti, otomatik olarak... E, ...yüklüyor. Belki bu ayarlar kısmında vardır... Yani o ayarlara geldiğim zaman şu anda ben zaman da kullanıyorum. Yani kurdum belki o ayarı yapmış olabilirim hatırlamıyorum. Ee, ayarlar kısmında belki otomatik güncelleme seçeneği tıklanmış olabilir. Ben de otomatik güncellemiyor haber veriyor. Burada görüyorum ve şurada arkadaşlar et tarkı yani güncelleme demek bir anlamda. Yani yükseltme. Şu ne diyelim bir e, Üçgene benzer simgeyi tıkladığım zaman bakın bu sırasıyla bu kitapları kuruyor. Evet, bunun güncellerken burada pencereyi açık tutmamız gerekmiyor. Şu anda kitaplar tabii boyutu küçük olduğu için hızlı kuruyor arkadaşlar. Işte. Bunu şu çarpıdan kapattığım zaman biz Şamil'e de çalışmaya devam edebiliriz. Bunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Şimdi birinci arkadaşlar, işleyeceğimiz İlk başlığımız, ilk simge, yani sağ tarafta bize göre, İhter Kitaben. Bunun şöyle bir açık kitap e, simgesi. Üzerine gittiğimiz zaman açıklamasında İhter Kitaben, bir kitap seç. Demek ki arkadaşlar, Şamide, El Mektebeti Şamile programında yer alan kitapları görmek, oradan incelemek istediğimizi, okumak istediğimizi seçmek için bu simgeyi kullanmamız gerekiyor. Evet, buna ihtar seç demek ama biz Türkçe olarak buraya kitap listesi diyebiliriz buna. Şamil'e kitapların listesi. Bunun e, Bu listeyi açmak için bir, bunun üzerine tıklarız. Sanıyorum ekranda görebiliyorsunuz. Veyahut da arkadaşlar, Şamil'e de herhangi bir kitap... Bakın şimdi burada sol Üst tarafta arkadaşlar yeşil bir onay işareti var. Bu ne demek? Yani hatta üzerine gidince bakın Arapça'da açıklaması var. Temme tahmilü cemil kutup diyor. Yani bütün yeni kitapların yüklenmesi tamamlandı. Evet. Bunu tıkladığın zaman hızlı geçiyor. Yeni bir kitap var mı diye kontrol ediyor. Olmadığı için kapanıyor arkadaşlar. Şimdi demek ki e, Şamile'yi açtığımız zaman ekranda kitap yoksa kitap listesinin penceresini açmak için ya ekran herhangi bir yerine tıklayacağız veyahut da arkadaşlar buradaki ihtar kitaben simgesini tıklayacağız veyahut da klavyeden F, F ona basacağız. Üç şekilde bu pencereyi açmamız mümkündür. İşte şimdi ee, sizler bu şey kurmuş olsaydınız ee, ne olacaktı? Şu anda sizin de bunu dinlerken gördüğünüzü uygulamanız gerekiyordu. Bu tam kafanıza yerleşsin. Ee, keşke bunların hepsini kurmuş olsanız arkadaşlar. Şimdi ben evet şimdi Ahmet sen Şamile'yi kurdun mu? Hocam e, dosyayı yükledin de hocam e, az kaldı hani. Yüklenmesine az kaldı hocam. E, keşke bunu önceden yapsaydın. Şimdi bak hemen uygulardınız. Hocam... Yani sizin faydanız arkadaşlar. Evet hocam. Birazdan açılacak inşallah hocam. İnşallah. Mehmet sen ne yapıyorsun? Sen arkadaşından yardım almayı bekliyorsun. Valla hocam biraz bilgisayar konusunda biraz bilgim eksik. Hani dedim onunla birlikte yapayım. Hiç o zaman hani, şöyle arkadaşlar bak vakit ayırıyoruz. Hani fayda olması için. Evet bu, hocam. E, böyle son güne bırakma önümüzdeki haftaya. Ve işte kim yardımcı olacaksa mesela arkadaşına git bu Şamile'yi sana. Gitmişken evet de eskisini hocam. de kurdurun o zaman. Tamam inşallah. Bu İki arkadaşına var mı? Müşamele programı. Yani o biliyor bunu. Evet yani hocam. Biliyorsa o zaman sen bak hem eskisini kurdur hem yenisini ki bir daha arkadaşına uğraşma yani. Tamam inşallah hocam. Çünkü Linkini... bu eskisini tanıtacağız. Çünkü ben geçen hafta bahsettim. Sen yoktun. Henüz evet eskisinde olan da tefsir gibi hadislerin şerhi, tahrici, ravi bilgileri gibi. Yani eskisinde evet olup da müstakil böyle simge halinde. Henüz yenisine aktarılmayan güzel özellikler var. Onun evet. için biz ne dedik? Geçen hafta şunu söyledik. Eski Şamile'deki işimize yarayan bütün bu özellikler yenisini aktarılana kadar e, şu anda ikisini beraber kullanmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz. O zaman siz şu anda neyse e, Ahmet bitirene kadar sen de artık en azından bir göz aşinalığı etmeye çalışacaksın değil mi? Artık öyle şey. Evet hocam. Tamam artık ne yapalım? E, bununla idare etmeye çalışalım şu anda. Şimdi ben tekrar paylaşıma geçeceğim. Efendim söyleyebilirsiniz. Hocam kaydet şey dediğimi hatırlatın. Ben kayda bastım. Devam etmiyor mu kayıt? Devam ediyor şu an evet, hocam. Yok ben kaydı evet, çıkartmadım. Evet, tamam. Bir kere bastım artık o bitene kadar devam ediyor. Hani evet. araya girdiğimiz zaman kayıt durmuyor veya ben durdurmadım. Şimdi ekran paylaşımına tekrar Gidiyorum. Şimdi ekran paylaşımı açıkken siz soru sorabilirsiniz değil mi sanıyorum? Yani? Evet hocam. Tamam o zaman bir sorun yok. Çünkü ben bazen kimse görmeyince sanki kendi kendime mi konuşuyorum gibi geliyor da öyle değil demek yani. Evet arkadaşlar en azından e, artık bu hafta biraz e, gözün aşinalığı kazanmaya çalışacaksınız. Şu anda arkadaşlar ekranın görüntüsünde bir değişiklik oldu mu sizde? Evet hocam. Ne oldu? Kapandı şu an. Yani ekranda ne görüyorsunuz? Ben şimdi bunu yeni uyguluyorum ya. Şu an lacivert, lacivert lacivert bir hocam. duvar var hocam. Tamam. Evet, Demek ki şunu anladık. Siz de öğrenmiş olun arkadaşlar. Bu Zoom'da bir ekranı paylaşıyorsunuz ya bir programı veya bir sayfayı. O anda evet. ekrana onun üzerine başka bir şey açarsanız Buradan konu anladım. O zaman şey yapıyor. Ee, yeni açtığını göstermiyor. Ekran demek ki siyah bir şekilde gösteriyor. Evet. Onu ben şimdi eski haline getiriyorum. Şu anda düzeldim arkadaşlar. Düzeldi hocam. Tamam. Evet, şimdi arkadaşlar kitap simgesini tıkladığımız zaman şimdi bu ekrana dikkat edelim. Bu Zoom'da ben kayıtta gördüm arkadaşlar. Bu ALMS'ye göre Zoom'un güzel bir özelliği. Paylaştığım program içerisinde yeni bir ekran açınca o da otomatik olarak gösteriyor. Bu güzel. Şimdi burada baktığımız zaman arkadaşlar burada Şamli'deki kitaplar var. En üstte arama yeri bakın beyaz. Burada biraz silik olarak edhil yani bu kitaplar içerisinde diyor. Arama yapabilmek için en az üç harf yazmak lazım. İki harf yazsek herhalde aramayacak. Demek ki buradan arkadaşlar şimdi Şamile'de yani resmi Şamile'de belki 8 bin civarında tahmin ediyorum kitap var. Şimdi bu kitapları ararken Buradan da direkt yazarak arayabiliriz. Şimdi bu ekrana baktığımız zaman en üstte arama şey var. Onun yanında şimdi arkadaşlar şimdi burada mesela buraya bir şey yazalım diyelim ki Mephisto yazayım. Bakın arkadaşlar Mephisto yazdım. Kitap adları içerisinde ve Mephisto geçen hemen kitapları burada gösterdi. El-Asr, El-Maruf, Bil-Mepsud, Bil-Şeybani, bu İmam Muhammed'in öğrencisi. El-Mepsud, Fikraat, Dil-Aşr, bu Aşr, bu Aşr, Kıraat'la ilgili kimin bilmiyorum, İbni Mihran mi? El-Mepsud, Bil-Serahsi, bu da Hanefi alim. Serahsi yazalım arkadaşlar buraya, bir de müellif adı yazalım. Bakın arkadaşlar, Serahsi yazdım. Ee, ne yaptı? Hem kitap adında hem de Şimdi burada bakın dikkat ederseniz şurada el kitap diyor, burada el mühelif diyor. Demek ki biz buraya arama kısmına en az üç e, harften oluşan bir e, bir şeyler yazdığımız zaman burada ne yapıyor? Hemen otomatik olarak biz yazar yazmaz arkadaşlar listede sim geliyor. Bunu arkadaşlar kitap açmak için yapmamız lazım? Üzerini çift tıklayacağız, deneyelim arkadaşlar. Bakın tıkladım, ben tıkladım, kitap açıldı. ve. Açılan kitap. Şimdi Şamile'de arkadaşlar, üst üste kitap açabilirsiniz. Yani ikinci bir kitap açtığınız zaman diğer kitap kapanmıyor. Bunu elle kapatmanız lazım. Şimdi tekrar bu simgeyi tıklayayım. Bu sefer Eşşer, Eşşer Hussiyer İlkevi, bu da yine Serasi'nin bir kitabı. Tıkladım, bakın arkadaşlar. Birden fazla kitap açtığımız zaman, işte bu eski Şamile'de bunlar yoktu bu şekilde. Yeni şamilet arkadaşlar. Bak, üst kısımda açtığın kitaplar gösteriliyor. Bir. Bir kitabın üzerine gittiğin zaman bunun bitaka dediğimiz yani künye bilgisi yani onun yazarı, kaç ciltti, nerede basılmıştır gibi bilgiler var. Bu da güzel. Aynı özellik arkadaşlar. İhtar kitabın yerde sonuç kısmında da herhangi bir kitabın üzerine gittiğimiz zaman bak bu da güzel. Yani, yani senin kitabı açmadan da yani çünkü bazen e benzer isimde kitaplar olabilir. Yani bu kitap kime aittir vesaire diye bunu görebilmek için ne yapmak gerekir? Üzerine gittiğiniz zaman taka bilgisi yani bilgi fişine ait bilgiler. Bakın burada diyor ki el kısım diyor. Şöyle üzerine tekrar gideyim arkadaşlar. El kısım demek Şamile'de kitaplarını sırayla göreceğiz arkadaşlar. E, kitapları aslında içeriğine göre tefsir, hadis gibi işte Hanefi fıkhı, şafii fıkhı gibi sıralanmıştır. Bunun el kısım diyor, es siyaseti şer'iye vel kaba. Yani siyaseti şer'iye ve kaba kısmında yani bölümünde bu yer alıyor diyor. Kitabın adı bu. Müellifi bu. Naşir bunu neresi yayınlamış onu yazıyor. Et tab'a biduni tab'atin. Yani bu herhalde baskı tarihi yok demek, söyle anladım. Tarihi var tabatı bir Evet, bunlar ne anladınız arkadaşlar baskı diyor Evet burada ne anladıdığını söyleyebilir misiniz hocam hocam şey mi? Evet tiba video tabaati ne demek baskısı baskısız mı demek hocam baskısız diyor ama aşağıda İlginç yani baskısız demiş? Yani ne demek istedim? Yani kelime anlamını anladık da yani kastettiğini tam ne çıkaramadım. Neyse bakalım bir şekilde çözeriz inşallah. Evet, tarihun neşir diyor. Bu 1971'de milad olarak neşredilmiş. Aded-i Safahat, işte toplam sayfa adedini veriyor. Altında arkadaşlar, tertim Kitab, muvafık ül Bu çok bizim için önemli bilimsel araştırmalarda kullanmak için. Bu bazen arkadaşlar, çoğunlukla böyle yazıyor, bazen gayrı muvafık yazıyor. Bu şey demek, kitabın sayfa numaraları buradaki baskıya uygun demek. Yani bu kitabın bu baskısına göre sayfalar ayarlanmış. Dolayısıyla bu bizim Bunu kaynak verirken tabii güzel olur. Eğer gayrı muvafık bir matbu deseydi o zaman biz e, bu baskı bilgisini kullanarak o ciltle sayfalar veremezdik. E, kitabın kendisinden bulmak lazım. Normal şartlar Efendim? Hocam. Aleykümselam. Ha bu feci hatırladım iyiyim sen nasılsın? Evet arkadaşlar bu ders kitabımızın baskısı var mı diye sordular ve yok dedim. Şimdi tekrar paylaşımlımızı açalım. <gülüyor> Demek ki arkadaşlar e, Şamildeki kitapların çoğunluğu e, muafık limat bu ama yine de Şamilde'den bir kitabı kullandığımız zaman e, kaynak vereceğimiz zaman burada muvaffuk değil matbumi buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, birincisi bu arkadaşlar. Burada e, şimdi arama çubuğunun veya penceresinin artık ne diyeyim, arama yerinin arkadaşlar karşısında beyaz bir e, sayfa simgesi var gördüğünüz gibi. Burada genel arkadaşlar bu düğmelerin karşısına gittiğimiz zaman bunların Arapça açıklamaları var. E, zaten Şamile e, biliyorsunuz Arapça kitapları Şamile programa içerdiği için bunu kullananların yani şu anda bunun Türkçe menüleri olan bir versiyonu yok. Eski Şamile'ye Türkçe kitap eklenebiliyordu. Tabii yenisine hiç kimse kitap ekleyemiyor. Ancak Şamile ekibine mail atıp kitabı göndermek lazım. Onlar da Arapça dışındaki bir kitap zaten eklemezler. Şimdi burada şu arama penceresi diyebiliriz buraya arkadaşlar. Burada açıklaması da var. En az üç e, harf yazmanız lazım kitap adı veya müellif adından. Şimdi burada arkadaşlar aradığımız zaman yazdığımızı eser adları veya da müellif adları içerisinde otomatik arıyor ve sıralıyor. Tamam. Şimdi burada arkadaşlar Beyaz Simge'de diyor ki El-Bahsu bir bitakaatil kütübü Yani kitapların bir tak Az önce size hani üzerine gördüğümüzde açılan pencere var ya buna bir yani biz buna bilgi fişi diye Künye bilgisi, bilgi fişi de Türkçe'ye çevirebiliriz sanıyorum. En uygun çevresi bu olur. Ee, evet arkadaşlar bu kitapta ettabatu, şöyle şuraya dikkat edelim az önceki şeyi çözdüm. Ettabatu, tab'atu et, tab et diyor. Bakın şöyle gördünüz mü sizden? En naşir'in altında, ikinci baskı diyor. Demek ki arkadaşlar tabanın karşısında bir düğünü tabağa yazarsa bunun anlamı kitapta demek baskı, yani birinci, ikinci basın gibi kaçıncı basın olduğuna dair bilgi yok demek. Zaten arkadaşlar Türkçe kitaplarda da böyledir, sanıyorum Arapça kitaplarda. Genellikle ilk baskılarda arkadaşlar şey yazılmaz. İlk baskılara baskı bilgisi yazılmıyor genelde. Demek ki bildiğini taban anlam bu. Buna da dikkat edelim. Hocam ekran gitti şu an. Evet, ekran gitti. Ben bir şey açtım. Şimdi kapatacağım. Ama siz yine bir sorun olursa tabii ki beni uyaran ki şey olsun. Anlattıklarımız boşa gitmesin arkadaşlar. Şimdi düzeldim arkadaşlar. Evet hocam düzeldi tamam. şimdi. Şey. Şimdi ben anlattıklarımı anlaşılmayan arkadaşlar sorun, zamanında sorun, çekinmeyin. Şimdi bir tabağı taba anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam anlaşıldı. Tamam. Evet. Şimdi kitaplar listesinde ilk sıra zaten el kütüp seçili oluyor. Bu seçilidir. Hani başka bir şey seçmişse arkadaşlar buraya geçmek için bunu el kitabı toplamak lazım. Bunu tıkladığınız zaman yan tarafta eser adları başta geliyor. Sonra arkadaşlar ne geliyor? Müellif adları var. Bunun üst kısmındaki arama penceresini en az üç kelime yazarak arıyoruz. Yazdığımız kelimeler otomatik olarak ne yapıyor? Bu hem e, eser adlarını hem de e, yazar adlarını arıyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar beyaz pencerede arkadaşlar El Bafsufi Bitaatim Kütük diyor. Demek ki biz mesela şuraya yerinden bir şey yazalım. Mesela Serahsi yazayım denemek için. Aynı şey olsun. Şimdi burada bunu yazdığım zaman arkadaşlar eser ve kitap adlarını aramak için herhangi bir yere basmam gerekmiyor. En az üç harfi yazdıktan sonra otomatik olarak buluyor ve listeliyor. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlar evet Bakın. Bir takalarda araya tıkladığım zaman bu sefer bu yazdığım kelimenin kitapların, birtakaların, bilgi işlemle geçiyorsa onları buluyor. Buna e, dikkat edelim arkadaşlar. Aha. Yine ekran karardı diyebilirsiniz. Tamam. Şimdi onun yanında arkadaşlar bir e, klasör simgesine benzeyen bir simge var. Evet. Bunu tıkladığımız zaman arkadaşlar bir takatül kitap. Yani şu orta kısımda seçili olan üzerine gittiğimiz zaman bilgisinin geldiği ama bu biraz ekranda otomatik gösteriliyor ve kayboluyor. E, şu anda siz bir takat ekranını görüyor musunuz arkadaşlar? Evet. evet. Tamam. Görüyoruz. tamam. Şimdi bunu tıkladığım zaman arkadaşlar bu sefer Bakın alt kısımda onun bir bilgisi, yani e, künye bilgisi, eserle ilgili bilgiler geliyor. Buraya bakalım şimdi ne var burada arkadaşlar. Kitabın adı var. Sonra bunun hangi şamilede, hangi kısımda bunun yer aldığı yazıyor. Yazıyor. Sonra, evet. müellifinin adını uzun olarak yazmış. Ondan sonra, evet bu kitapla ilgili açıklama var. Dabbatan asso şu bununla ilgili bu kitaba yani bunun metnini efendim yazmada, hadislerini tahriç etmede, kaynaklarını göstermede ve üzerine diyor. Yorum yapmış ve takdim yazmış, mukadrime yazmış. Bir kişi. Sonra neresiyle şişetmiş? Bunlar geliyor arkadaşlar. Az önce buraya görmüştük Bas, baskısını. Demek ki arkadaşlar, e, kitabın üzerinde baskı bilgisi, hicri ve miladi verilmesi. ikisini beraber yazıyor. Sadece birisi vermiş, onu yazıyor. Çünkü az önce hatırlarsanız birisinde hicri yazdı, birisinde miladi yazdı. Bunda ikisini yazmış. Sayfa adeliği. Tarkımül Kitap Muvafıklül matbu, matbu uygun baskı, şey uygun bu sayfa numaraları. Tarihün Neşri Biş Şamileti. Ha, bu kitabı arkadaşlar, Şamil'e ne zaman eklenmiş? Yani Şamil'e ne zaman eklenmiş? Neşri Biş Şamil'e. Zülhicce, işte 8 Zülhicce'de bu eklenmiş. Aşağı gidiyoruz arkadaşlar. Bu sefer, burada... Müellifle ilgili, varsa kitapla ilgili ilave bilgileri buradan görebiliyoruz. tabu bu eski Şamile'de her kitapta bunlar yoktu. Yeni Şamile'de tabi hepsinde var mı yok mu artık bunu biraz bakacağız. Yani bu yazar hakkında, kitap hakkında bilgin yoksa merak ediyorsan burada en azından ilk etapta bir bilgi bulmak mümkün olmaktadır. Ve tarifu bir kitap naklen an. Mevku-i camiil i̇şte diyor, kitap hakkındaki bu tarifi, bilgiyi diyor. Işte şu internet sayfasının sitesinden almış arkadaşlar. Bazen kitap adı olabiliyor. Yani aldığı kaynak adı. Oradan almış bunu. Mesela Serasi'yi tıklayalım arkadaşlar. Evet, mepsutu önce baskı bilgilerini verdi. Sonra bakın, ismi diyor. İşte bu müedifle ilgili bilgiler burada yer alıyor. Evet, bunun devamı da yok. Şimdi Böylece arkadaşlar buradaki sanıyorum e, Bitakatul Kitap simgesinde e, öğrenmiş olduk. Şu anda e, gördüğüm kadarıyla e, kitap en baştaki el kitap kitaplar simgesini tıkladığımız zaman açılan pencerede yapacağımız işlemleri görüyoruz. Şimdi burada arkadaşlar şimdi bu Bitakayı Nasıl kapatacağız? Arkadaşlar şimdi bu bir takayı simgesini tıkladığımız zaman seçili olan kitabın bir takası bilgi fişi açılıyor, tıkladığımız zaman kapanıyor. Genelde arkadaşlar bu programlarda bu olsun başka program olsun genelde ya çarpı simgesi olur açılan pencerenin üst kısmında ya da çarpı simgesi yoksa çünkü buraya tıkladım baktım çarpı simgesi yok o zaman buradan kapatacağız. Şimdi bu BİTAK'a açtığımız zaman arkadaşlar, bakın burada, şöyle kapatıyorum. Burada bir el kitap simgesi geliyor, bir de el müellif. Şimdi arkadaşlar, buraya da dikkat edelim. Eğer el kitabı tıklarsak, BİTAK'da, yani kitapla ilgili bilgi fişi açılıyor. Müellifi tıklarsak arkadaşlar, bu sefer müellifle ilgili bilgi fişi açılıyor. Şimdi müellifi tıkladığımız zaman biraz ekran küçük ama sanıyorum şöyle biraz büyütmeye çalışayım. Daha. Kolay bunu gösterebilmek için. Evet. Şimdi arkadaşlar Şamile'deki bir güzel özellik. BİTAKA'yı tıkladık. BİTAKA penceresi aşağıda açıldı. Açıldığı zaman müellifi tıkladığımız zaman müellif hakkında varsa bilgi burada gösteriliyor. Ondan sonra arkadaşlar Müellifin Şamile'deki ekli kitapların listesini görüyor. Bu da güzel bir şey. Evet. Az önce neyin üzerine gittim? Evet. Bakın arkadaşlar kitap adının üzerine gidince kitabın kapağı gözüktü. Bak eklenmiş. Siz de bunu görebiliyor musunuz arkadaşlar? Bunun Serasin usul Usulü'ye kitabı var. Evet. Efendim? Görünüyor hocam. Tamam yani bu eski şamilede bu özellik yok yani bir takı özelliği vardı ama yani bir takayı tıklayınca bakın e, normal ussüle şöyle gider mi bakın bu listede de tıklayınca oluyor arkadaşlar demek ki e, yeni şamilede kitap listesi üzerinde bir kitabın üzerinde fareyi götürüp beklersek bunun bir bilgisi gösteriliyor. eğer Şamile'ye ya bunun kitabın kapağı da eklenmişse o kapak resmi de buraya otomatik olarak gelmektedir. Bunu da gördük. Evet. Şimdi burada arkadaşlar e, bir takanın müellif kısmını tıkladığımız zaman alt kısımda e, yine Edhil felâset-i ehrufün alel bahsi e, Yani burada arkadaşlar alt kısımda aramak için diyor en az üç kelime yazıyor. Herhalde bu şundan olabilir. İşte diyelim biz Gazali arasaydık çok kitap olursa bir adam diyelim 100-200 kitabı var. Belki onun için de aramak içindir. Mesela bir yazalım arkadaşlar. Kebir yazayım buraya. Bak, Kebir'i buldum. Bu sefer sadece yazdığımı buldum. Yine burada arkadaşlar, yukarı üst kısımdaki bir taklatul kitap simgesi burada da var. Buraya da tıklayınca yine, bu sefer oran altında onun şeyi açılıyor. Burası umarım anlaşıldı arkadaşlar. Şimdi buraya bir gazali yazayım ben arkadaşlar. Gazali. Bakın İmam Gazali Allah rahmet etsin. Bayağı kitabı var. Şimdi bu Hamid el-Gazali tamam. Herhangi bir kitabını tıkladım arkadaşlar. Bakın herhangi bir kitabını tıklayınca bunu kapatayım arkadaşlar. Şimdi bakın herhangi bir kitabını demeyeyim ya kitap. Evet, kitabı üzerine tıklayınca kitap açılıyor. Amacımız o değil. Herhangi bir kitabını seçtikten sonra bir taklatıyor kitabı tıklayınca alt kısmı açılıyor arkadaşlar. Şimdi burada biraz ekran küçük ama dikkat ederseniz bakın İmam Gazalmi burada bayağı velüt bir yazar. Çok eser var. Hani buradan tek tek uğraşmak istemiyorsan buraya o zaman aradığımızı yazacağız. Evet arkadaşlar, şimdi bu alt kısımdaki özellik anlaşıldı mı arkadaşlar? Mesela İmam Gazali'nin İhyasını arıyorum ben diyelim ki. Orada tekrar tek uğraşmak istemedim. Bakın, İhyas yazınca, bakın, 3 yani kelime yazınca buldu. Sonra bunu tıklarsam tekrar bu kitap açılıyor. Evet, bu özellik anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Yani bence şöyle diyeyim arkadaşlar. Yeni Şamile yani eski Şamile'de 40'a yakın yaklaşık simge var. Yani o daha çok böyle karışık duruyor. Bu da daha toplu. Evet, şimdi iktar kitap, yani kitap listesi, kitap seç listesindeki ilk el kütüp, yani kitapları tıkladığımız zaman burada neler yapabileceğimizi anlattım. Ee, tabii size arkadaşlar bunu bitirince bu şekilde sınav yapacağım. Ha, böyle çalışacaksınız. Bunu. Sınavımız böyle olacak. Yani örneğin diyeceğim ki bana şu işlemi yap, şunu göster. Dolayısıyla bunlar sizin e, güzelce Tekrar etmeniz gerekiyor. Şimdi bu el kütüpteki bu url'den soracağınız yoksa ikinci simgeye geçelim. Var hocam, mı? E, şu hocam üsttekiyle alttaki şeyin arasında fark nedir hocam? Şimdi üstte e, yazdığımızda genel bütün kitaplar içerisinde arıyor. Yani şahırdaki evet. bütün kitaplar içerisinde. Evet. Ama alt kısma yazdığımız, nitakasını açtığımız yazarın kitaplar için sadece arıyor. Yani sadece Gazali'nin kitabını arıyor. Tabii Gazali'nin Yani şu üstteki Gazali'yi bütün Şamile'deki müellifler içinde aradı. Ama buraya evet. ben Gazali yazsam veya bir kelime yazsam o sadece İmam Gazali'nin kitaplar içerisinde arıyor. Ya yani burada ne öğrendik arkadaşlar? Bir yazarı tıklayıp da bir takasını açtığımız zaman bir onun şunu bir kapatayım bir onun şurayı da iptal edeyim. Bir kere onun Alt kısımda bütün Şahriye'deki kitaplarını bize listeliyor. Kitaplar çoksa, hani buradan bakmak zor oluyorsa, hem onun üstündeki aramayı penceresine, e, arama satırına diyelim, e, arayacağımız kelimeyi yazarak arıyoruz. Evet, bir sorumuz var mı arkadaşlar? Yok hocam, anlaşıldı. Tamam, şimdi birincisi arkadaşlar, buradaki kitaplar, el kütüp yani kitaplar listesi olan seçeneği gördük. İkincisi arkadaşlar et tasnif. Tasnif ne demek? Yani sınıflandırma. İşte burada arkadaşlar biz burada biraz daha epey simge var. Tabi bu simgelerin, bu seçeneklerin bir kısmı eski Şamile'de yoktu. Bunlar yeni Şamile'de var arkadaşlar. Şimdi burayı tıkladığımız zaman burada arkadaşlar Şamile'deki kitaplar tasnifli olarak, yani içeriğine göre, bölümlerine göre gösteriliyor bize. Şimdi sırasıyla bakalım. Önce şuradan. Bakın. Kısım diyor, yani bölüm adı demek. Bölüm demek bu. El-Adet de bu bölümde, Şamile'de kaç kitap var demek. Şimdi, El-Akide arkadaşlar, birinci şamideki bölümün adı El-Akide, yani inanç, hakayet bölümü. Burada arkadaşlar 752 kitap varmış. Biz bu bölüm kısmından hangi bölümün adını tıklarsak şu onun yan tarafında arkadaşlar o bölümün kitaplarını listelebilir. Bak 100, 752 kitap burada. Şimdi adım adım gidelim arkadaşlar. Şimdi bu anlaşıldı mı? Evet hocam. Bu güzel değil mi? Bakın arkadaşlar. Yani biz burada kitapların Bölüm hemen diyelim ki hangi bölüm ait kitaplara bunu görmek istiyorsak ne yapacağız? Et tasnifi tıklayacağız. Tıkladığımız zaman burada en baş kısımda bize göre, en sağ kısımda bölümlerin adları var. Mesela El-Fırak ve edyan diyor. Et tefsir diyor. ulumul Kur'an. Et tecvid. Kütüb-ü Evet. Şuruh. Tahriş. Mesela bize gelelim bakın. usulü ül 233 kitap varmış. El-Kavayd-ül 43 kitap varmış. Mantık gibi El Fıkkul Hanefi diyor. 57 kitap. Şafii 77 kitap. şey Malik affedersiniz. Hanbeli 127. Bunlar tabi Arabistan ya bunun merkezi arkadaşlar. Biraz herhalde Hanbeli meseline toplu geçmişler öyle anlaşılıyor. Değil mi? Baya fazla yani. Olsun bir zararı yok yani. El Fıkkul An, genel fıkıh kitapları diyor. Yani dört mezhekle direkt ilgili olmayan genel hepsinin içine olan. 215 diyor. Mesail fıkhiye, fıkhi meselelerle ilgili 385 diyor. Siyasi, on buradan bakabilir Mesela ferayiz ve vasiyetle ilgili 19, fetvalarla ilgili 58, tamam arkadaşlar? Bunları buradan incelersiniz. Şimdi, demek ki size sorsam, örneğin Şamile'de Hanefi Fıkhı ile kaç kitap var? Bunu nereden görürüz? Ne diyeceksiniz arkadaşlar? İhtar kitaben, yani kitaplar, kitap seç. Şöyle baştan gelelim. Ne diyeceksiniz? İhtar kitaben, tıklarım. Ondan sonra Tabii. Tasnif, şöyle de, arkadaşlar. De, en son, de. yani sizin kendi şablonunuzda en son hangi bölüm, yani seçeneğe tıklarsın o oluyor. Burada tasnif seçim değilse tasnif tıklarsın. Burada arkadaşlar. Şimdi bölüm adı çok aşırı değil ama arkadaşlar. Sen direkt yazarak da bulabiliyorsun. Bak, mantık hep ayrı. Mesela diyelim ki ne arıyorsun? Hanefi Fıkhari. Hemen Hanefi yazayım diye. Bak hemen Hanefi burada arkadaşlar. Demek ki Yeni Şamile'de şu anda gördüğümüz kısımların Üst kısımda hep bir arama nacak kelimesinin yazılacağı bir e, pencere var, bir kısım var. Oraya yazdığımız kelimeyi ne yapıyor? Alt kısımda arıyor. Hepsinde kural aynı. Araması için arkadaşlar en az üç harf bakın deneyelim. İki harf yazdım, burun bir arkadaşlar. Niye? Çünkü kural ne? Genel kural en az üç tane harf gireceksiniz diyor. Şimdi bunu tıkladım, geldi Akayet kelimesi. Mesela şimdi burada, burada çok arkadaşlar şimdi diyorum ki Akayet'le ilgili baktık 750. kitap var. Sizin tabii ki aradığınız kitabı bir de arkadaşlar Şamile'nin bakın başka bir güzelliği. Dikkat ederseniz bir bölüm içerisindeki kitaplar yazarların vefat tarihine göre sıralanmış. Yani önce vefat eden kitap önce yazılmış. Bakın El-Fukul Epsat, Ebu Hanife bizim, bizim bildiğimiz Bakın vefat tarihi 150. Bu sıraya göre gitmiş. Yani siz Şamile'de hangi alanla ilgili bir kitap arıyorsanız, araştırma yapıyorsanız, önemlisini fuka gelelim arkadaşlar. Kendi amanımızdan olsun. fukka Hanefi diyelim. Bakın burada arkadaşlar. Ben biraz pencere biraz küçük, büyütsem oluyor mu bakalım? Büyütebiltik, evet. Dur. Pencereyi büyütebiliyoruz. Arkadaşlar pencerenin kenarına giderseniz iki tarafı ok oluyor. Buradan büyütüyoruz. Şunu, evet. Şurada arkadaşımda tarih var da şu anda pencere biraz küçük olduğu için onu şey yapmadı yani. Onu göremedik. Bugün eski haline getirelim, biraz fazla bir. Evet. Tamam. Evet, bakın burada şunlar e, 182 dedi. Geç üzerindeki sete göreceğiz. Yani Vefat demek ki burada arkadaşlar sizlere bir koaliyo nedir? Bir e, bölümle ilgili fıkhla ilgili konuşursanız, örneğin Şafii kitaplarını yazım sırasına göre görmek istiyorsanız işte Maliki kitaplarını, Hanbeli kitaplarını buradan bunları görebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Tabi bunun faydası nedir arkadaşlar? E, bunu eee Geçen seneki araştırma dersimizde anlatmıştık. Biz ne dedik? Kitapları ilk yazılımdan itibaren başlayarak okumak lazım. Çünkü niye? Sonrakiler öncekinden etkilidir, ters olmaz. Bunu yaparak daha sonra o konuda o bilgiyle ilgili nasıl bir değişiklik olmuş, farklı bir yorum var mı yok mu bunları görmemiz mümkün olmaktadır. Yani en eskiden günümüze kadar değil mi? Tabii en eskiden günümüze kadar. Çünkü niye? Diyelim İmam şafii önce yaşamış, İmam Gazali sonra. Şimdi İmam Şafi'nin İmam Gazali'nin etkilenmesi diye bir ihtimal olmaz. kim, kim evet. etkilenir? Sonra yaşayan öncekinden etkilenir ve bilgi alır. Dolayısıyla arkadaşlar tezlerde bilgileri yapmak lazım? Böyle müteselsil okuyup ona göre yorumlamak lazım. Yoksa karıştırırsın yani. Demek ki İmam Şafii'nin mesela el önünde Furu kitabı var. Orada bir şeyler yazıyor, araştırıldığı konuda. El er Risale diye biliyorsunuz usul kitabı var. Sonraki Şafii kitabına bakacaksın, oradan farklı bir şey demiş mi, demişsen için demiş işte bilimsel çalışma demek. işte. bütün bunları dikkatlice takip edip varsa farklılık, bunun nedenlerini söylemek, tespit etmek direkt tespit edemesek de mantıklı yorum yapmak gerekiyor. Demek ki arkadaşlar bu bölüm herhangi bir bölüm tıkladığımız zaman mesela Fıkıh Şafii diyelim. Bakın burada 200 e İmam Şafii el başladı. Zaten biliyorsunuz Şafii meslebinin imamı olan İmam Şafii Hazretleri. Kendisi Furu kitabını yazmış. El-Üm var. Bakın ondan sonra kim var? Muhtasarın Müzey'in var. Onun öğrencisi. Bak bunu vefat tarihinde görüyorsun. Yani hem kitap adını görüyorsun yazım sırasına göre hem müellif adını hem de bunun vefat tarihini hicri olarak görmek mümkün olmaktadır. Şimdi burada arkadaşlar böyle tek tek kitapları aramak istemiyorsak buradan üst kısma arama kısmına en az 3 harf yazarak mesela bir Şafii kitap merak ettiğiniz var arkadaşlar? Mesela ne diyelim? Risale hocam. Risale usul kitabıdır. Başka bir şey söyleyeyim. Mesela Mecmu diyelim. Evet, bakın arkadaşlar. Mecmu yazdım. Yani bununla ilgili, yani kitap adı içerisinde e, Mecmu geçen bilincisi meşhur olan nereliyimdir? El Mecmu Şerhül Mühezzat. Üzerine gittiğimiz zaman veyahut da burada da aynı o. Arkadaşlar dikkat ederseniz, e, bitakatul kitap simgesini kitap adının olduğu her yere eklemişler. Buradan da yine bunu bir takkaya, bak burada bunu açıyorsunuz. Bunun kısmı, efendim, bununla ilgili bilgi, müellif merak ediyorsan müellifi tıklıyorsun buradan, sonra o başka kitaplarını görmek istiyorsan değil mi aşağıda sıralanıyor. Şimdi burada siz ne bileceksiniz arkadaşlar? Size diyelim ki ben sorsam mesela Şamile'de bir yazarın Şamile'de olan diğer kitaplarının listesi nasıl gördünüz? Bakın bunun çok yolu var. Birinci yol, ister el-kütüp kısmında olsun, ister el kısmında olsun, Eserin adını seçtikten sonra veya müellifin adını seçtikten sonra bir takat simgesine basınca ne yapıyor arkadaşlar? Alt kısımda bir takat açılıyor ama bu dediğimin kitaplarının listelenmesi için el müellif kısmını tıklamış olmamız gerekiyor. Bunu tıklarsak problem kalmıyor. Evet, şimdi şu kısım arkadaşlar anlaşıldı mı? Yani burada bakıyorum başka bir özellik yok. Evet, bu kısım anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, şuan. Yani... Bölümleri nereden göreceğiz? Bir bölümde kaç kitap var? Onu söyledik. Bölümler içerisinde arama, kitaplar içerisinde aramayı gördük. Şimdi gelelim arkadaşlar. Bir de üst kısımda simgeler var. Onlara bakalım. Şimdi birincisi arkadaşlar, el kütüp diyor, şu şey kütüp diyor, kitaplar demek. Evet. Bu kitaplar arkadaşlar, şimdi bunu da kapatayım. Şimdi kapatayım. Bunu. Şimdi bu kütüp kısmı tıklı olursa, aktif olursa arkadaşlar bir bölümü seçtiğimiz zaman bu yan tarafta o bölümle ilgili kitapları gösterir. Bunu pasif edersem bunu göstermiyor. Yalnız burada arkadaşlar Şerhler mi oynayacağım sanırım? Efendim? Kitabı tıklamadığınızı sadece şerhler mi çıkıyor? Şimdi ben de onu anlamaya çalışıyorum. Şerh-ı lil Hazmi. Evet, Şerh çıktı. Allah'ım. Başka bir yeri tıklayalım arkadaşlar. İzanetim Müftim. Tamam. Evet burada arkadaşlar şu anda onu tabii çözmemiz gerekiyor. Evet bir tane kitap çıktı burada ama niye çıkıyor onu şu anda bu yeni olduğu için arkadaşlar yeni bunu görmeye çalışacağız. Bunu da kapatalım. Bunlar da aynı şekilde yine kitap mı hocam? Hani bölümle alakalı kitaplar mı? Şöyle arkadaşlar, şimdi bunun anlamını söyleyeyim. Şimdi bir e, el kütüp seçili olursa seçtiğiniz bölümle ilgili kitaplar listeliyor burada. Mecellat, dergiler demek biliyorsunuz. Eğer mecellat e, seçili olursa demek ki bu Şamire'de varsa dergiler listeleniyor. Zaten üzerine gittiğimiz zaman arkadaşlar bakın. İs ev ikfa el küçük yani bastığın zaman kitapları gösterir bastığın zaman e, ne yapar kitapları gizler ikfa biliyorsun gizlemek demek. Mecellata geldiğimiz zaman e, evet şimdi el matbuat diyor matbu olanlar. Bak bundan ben işareti kaldırdım arkadaşlar. Hiçbir şey göstermem. Önce demek ki kere en baştaki matbuat yazısını seçmek gerekiyor ki bilgileri göstersin. Yoksa göstermiyor. Yoksa göstermiyor. Şimdi burada Evet. Gayrimatbuat. Bu ne diyor? Yuvâfıkul matbu Az önce sana hani, muvâfıkul matbu geçiyor diye arkadaşlar. Şimdi yuafikul matbu seçili olduğu zaman sadece sayfa numar yani Şamili'ye eklenen bir kitabın sayfa numarası onun baskısına uygun verilmişse gösteriyor. Eğer la yuafikul matbu seçmezsem arkadaşlar, bakın şimdi şu akideye dikkat edin arkadaşlar. Şu iki seçiliyken 643 kitap var. Daha az önce 752 diye arkadaşlar. Bunun için düştü tahmin edebiliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, üstte şöyle tekrar bakalım. Matbuat var. Bir de gayr-ı matbuat var. Bu ne demek? Yani basılmamış olan kitaplar demek. Zaman, Şimdi bakın, bakalım. ikisini seçtiğim zaman el-akide de veyahut fıkıhla gelişi şey Şimdi ikisini seçtiğim zaman arkadaşlar, usul fıkıh kısmında 233. 233 var. Evet. Şimdi matbuatı kaldırayım. 15'e düştü. Bu ne demek? 15 tane matbu olmayan. Yani matbu olmayan da ne? anlamı şu anlamda arkadaşlar. Sadece yazma değil. Bak şimdi gayrı matbuatı şey, şey yapayım. Matbuat demek arkadaşlar. Kitap olarak basılmış demek. Şimdi bunun altına neler giriyor? Zaten burada görüyoruz arkadaşlar. Matutat. Yazma eserler. Yazma eserler ne demek? Yani e, kütüphanelerde bulunan ama henüz bir matbaada yazılmamış eserler demek. Bu seçil olursa mahtutatı gösteriyor. Resail camiye demek yani bu tezler demek. Yani üniversite tezler demek. Demek ki eski, yeni Şamil'de arkadaşlar e, bakın herhangi bir e, üniversite tezler ekleniyor. Bunu eğer seçili olursa onu da gösteriyor. Elektronik arkadaşlar. Bu ne demek? Yani elektronik yayınlar. Elektronik yayınlar yani bilgisayar ortamında yayınlanmış olan yayınlar. Bazı kitaplar biliyorsunuz veyahut da şeyler sadece bilgisayarda yayınlansa buna elektronik yayın deniyor. E-kitap deniyor veya Türkçede. Bir de arkadaşlar tefrivat diyor. Bunun arkadaşlar, tefrir biliyorsunuz, boş bırakmak demek. Ee, burada ne var? Hoparlör simgesi Değil mi? Şey, Hoparlör evet, simgesi var. Bunun sesle ilgisi var arkadaşlar. Bunlar ne anladınız? Kitabın seslendirilmesi mi? Arkadaşlar bakın, bu eski Şamile'de bunlar yoktu şu kısımlar. Yenisinde bunlar var. Yani şu seçenekler yoktu eskisinde. Bu arkadaşlar şöyle. Biliyorsunuz, Türkiye'de de mesela bazı hocalar, Mollalar veya üniversite hocası veyahut da e, medresi hocaları, e, kitapları okutuyor ya öğrencilere. Bunu kaydedip YouTube'da veya başka bir yerde yayınlıyorlar. Belki denk gelmişsiniz, bilmiyorum. Şimdi bu Şamili'ye ekli olan kitapların arkadaşlar, bu şekilde yani sesli olarak okunmuşu, internette varsa arkadaşlar, bunun linkini koyuyorlar. İşte tefriyat demek, yani bunun ses dosyası var ama biz bu ses dosyasını diyor, buraya eklemedi, sadece linkini koyduk demek istiyor. Zaten açıklamaya baktığımızda arkadaşlar, bak ne diyor buna? Ee, İhfaul saltiyyatul mufrina, boş sesleri yani göstermek. Şimdi bunu yani bir sesin olduğu bir kitap, Kitap haimisinde Bilsek onu şekilde bakarız yani, bir Bütüksünlüğünde bakarız arkadaşlar. Burada bunun linki var. Bu da güzel bir şey. Yani. Evet. Şimdi şu üst menüler anlaşıldı mı arkadaşlar? Hocam mahtutatı tekrar söyler misiniz? Mahtutat yazma eserler demek. Yani henüz e, yani müellif veya ondan dinleyen elle yazdıkları şekilde bir kitap buluyorum. Henüz yazı matbu hale getirilmemiş, tahkik edilmemiş. Ya diyelim ki İmam Şafi'nin el-Risalesi er şu anda basılı hali var değil mi arkadaşlar? Evet. Var. Bu basılı olmasa sadece kütüphanelerde eski zamanda el yazısıyla yazılmış şekli olsa buna maktutan. Yani yazma deniyor Türkçe'de. Türkçesi yazmalar demek. Anlatabildim mi? Evet hocam. Hocam, Yuafıkul Matbu'la diğeri e, neydi onu kaçırdım ben. Yuafıkul Matbu e, şimdi Şamili'ye eklenen kitapların yani gördüğüm kadarıyla %90'dan fazlasını şamil'e aktarırken şimdi şamil'e arkadaşlar kitaplar aktarırken resmini çekip aktarmıyorlar PDF'de olduğu gibi. Onu yazı olarak aktarıyorlar. Eğer bunu aktarırlarken matbussuna uygun cilt ve sayfaları ayarlayarak aktarmışlarsa bu yuwafuku matbu demek. Yani matbussuna uygun bunun cilt ve sayfa numarasıdır. Bunu seçtiğin zaman bu şekilde ekli olan kitapları gösterir. Bunu seçmediğin zaman matbusuna muvafık olanları göstermez. Mesela bakın şu anda usulü fıkıda 233 kitap var. Yuvafıklığı matbuğu kaldırayım 17'yi düşürmüş. Bu ne demektir? Demek ki 233 kitabın sadece 17'si şamili aktarlırken matbusuna uygun cidka sayfası ayarlanmamış. Diğerleri ayarlanmış demek. La yuvafıkı il bunun tersi. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı hocam. Efendim? Evet hocam anlaşıldı. Yani şimdi bir bitakaya açalım. Bu husus bitakada şöyle ifade ediyor arkadaşlar. Bitakada. El kitabı tıklayalım. Bakın bitakanın sonunda o size söyledim daha açık şöyle ifade ediliyor. Bakın. Terkîmül kitap kitabın sayfa numaralarının verilmesi muvaffuk lil matbu. Şey, muvaffuk matbu ile muvaffuk lil matbu aynı şeydir. Yani uygundur diyor. Bu ne demektir arkadaşlar? Açtığın kitabın e, ikinci cildinin on beşinci sayfası matbusunda da ikinci cildin on beşinci sayfasına karşılık geliyor demek. Tabii böyle olmazsa zaten arkadaşlar e, bunu bilimsel çalışmalarda kullanmamak lazım. Veyahut da Mecbur kalınca belirterek kullanmak lazım. Yani senin tezin açısından diyelim ki mutlaka bulman gereken bir kitap var ve sen bunun matbusunu bulamadın. E, kütüphanelerde bulamadın, satın alamadın, fotokopi çektiğim imkanın yok, kimse de bulamadın. Sadece Şamil'e de gayrimuvafık bir matbu varsa o zaman bunu e, kaynakçıda belirterek ve mecburen sadece buna dersin o zaman bunu kullanmak mümkün olur. Evet. Şimdi anlaşıldı mı? Yuvaffakul makbu. Evet hocam. Yani, tamam. Şimdi burada anlaşılmayan var mı arkadaşlar? Kütüp, mecellat ne demekti? Dergiler hocam. Dergiler. Mahdutan. Yazma eserler. Res resail camiye. Tezler hocam. Tezler. Yazılmış tezler. Elektron ne demek? Elektron kitaplar. Zaten biraz da arkadaşlar üzerine gidince bakın. Elektronik, elektronik, elektronik ne diyor. En neşeratul elektronik, elektronik yani bilgisayar ortamında e yani Diyelim ki Hayrettin Karama biliyorsun meşhur bir İslam hukukçusu. Bu bir eserini sadece onun kendi özel sayfası var. Orada yayınlansaydı yani matbu olarak hiç basılmasa o artık hangi kitap kapsamına giriyor? E-kitap yani elektronik kitap, e -kitap. kapsamına giriyor. Evet burada arkadaşlar başka anlatılacak bir özellik görmedim. Bunu zaten görmüştük. El-Mahsufi bir takat-i diyor. Buraya yazacağımız Hocam, kitabını... hocam bendeki Şamile'de e, el matbuat, gayr Gayr-ı-Matbaat kısmı yok. Ama diğerler hepsi var. Şimdi senin Şamile e, neden yok mu O Şamile'nin güncellemen lazım. Şimdi o zaman evet. şöyle yapalım. Şimdi hem bunu da öğrenmiş olalım. Şu zar simgesi var ya. Evet hocam. Onu tıkla. Anil Bernam Bu ne demek? Program hakkında bilgi dinledik. Tıkla onu. Açtın mı? Açtım hocam. Şu alttan yar. Ben de bak, Muharrem 1443 yazıyor. Sen de ne yazıyor? Hocam Ramazan 1441. İşte ben dediğim çıktı. Yani arkadaşlar bu yeni Şamil'e de e, mesela ben şu anda size anlatırken bile önceki, daha önce baktığımda görmediğim simgeleri ben de görüyorum, fark ediyorum. Yani arkadaşlar senin e, şu üst kısımda bak güncelleme var ya şurada. Sen şu anda buraya bir şey geldi mi güncellemeye ee, ne? Şu an şey var hocam. Böyle bir iki tane ok işareti var. E, tamam ok işaretini tıklayarak onu indireceksin. Tamam hocam. Şimdi belki karışır da onu indir veyahut da ben sana öğrende var mıydı? Daha sonra indiririm hocam. Orada eğer in buraya da iniyorsa hocam. Da WhatsApp'tan ben size atarım yazarsınız. Tamam hocam. Yani şuraya basınca hocam e, şey oluyor değil mi? Güncelli Şimdi genelde hocam. kitapları günceliyorsanız okulunca olunca sanıyorum okulunca olunca biraz programın kendisinde herhalde güncelleme var demek istiyor öyle anladım yani. Evet. Tamam hocam. Şimdi bu ben de yeni yeni hani tecrübeyle öğreniyorum. Ee, Sadece ok olduğuna göre çünkü kitapta genelde rakam veya da PDF simgesi çıkıyor. Ok kolması demek demek ki bu şamilen bir derceye çıkıyor. Ben dersli tamam. salonuna muhtemelen görürüm. Olmazsa da bana basılmaz. Tamamdır. Hocam evet. rakam olmazsa kitap sayısı güncellenecek rakam kitap yeni sayısı. Yeni eklenen kitap demek. Yani senin şamilende olmayıp da yeni eklenen kitaplar. Anladım hocam. PDF olursa yeni PDF'si eklenen kitaplar demek. Ee sağ olun. O Bursa'da şey demek. Yani programın kendisiyle ilgili. Me Mehmet hocam mikrofonunuz bozuk herhalde. Konuşunca biraz şey yapıyor. Devam edebilirsiniz. Olur hocam, sıra bakmayın. Sürekli sağla sen yani ihtiyaç olduğunda aç önemli değil. Evet şimdi yine kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar, bir kere bazı simgeler dikkat ederseniz nedir? tekrar ediyor, yani yeni değil. Bir de biraz e, Arapçamız olursa, gördüğünüz gibi e, en azından e, üzerine giderek, o Arapça yazısına bakarak da bazı şeyler çözmek mümkün. Şimdi geldik arkadaşlar. İhter hocam bir şey soracağım adam, da, e, kitaptan diyelim ki, bir not göstereceğiz ya hocam Arapça kitaptan. Evet. Sadece o bilgi fişi yeterli değil mi hocam? Bilgi fişi... Dipnot göstermek İşte bak, şöyle bak, şu bilgi fişinde muvafıklıl matbu yazıyorsa evet onu göster ama şimdi bunlar kitabı e, şey aktardıkları için bence kaynakçanın sonunda Şamile'den e, yararlandığını söylesen iyi olur. Mesela bunu insanlar aktarıyorlar. Olur kadar bir eksiklik falan olur. Yani bence pdf'sini görmedikçe yani ya tezin baş kısmında ya da yararlandığın kitaplarda hani e, bunu belirtmekte fayda var. Yani hangi kitaptan Şamil'den yararlanmışsa onu belirtmek en gerekiyor? Azından en sonunda kaynakçada parantez içerisinde Şamil'i örmeğin şu versiyondan yararlandım diyebilirsin. Yani önce normal buradaki matbul bilgilerin hepsini yazarsın. İşte şuranın basit, evet. şu, tarihi bu falan. En son böyle yazarsın. Niye bunu söylüyorum? Çünkü bu kitapları sayfa sayfa yazıya döküp bunları aktardıkları için aktarırken olur ki eksiklik falan olabilir. Onu belirtmekte fayda var. Ama tamam kitabın buraya şamlesi eklenmişse, onu görürsen, o zaman hiçbir şey demene gerek yok. Tamam. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar. Ee, kitap seçmenin yan taraftan, üçüncü ana seçenek müellifler. Yani müellifler. Demek ki arkadaşlar, şamiledeki kitap adlarını görmek istiyorsak, en başta kütübe tıklayacağız. Tasnifi yani bölümleri görmek istiyorsak tasnifi tıklayacağız. Eğer müellifler görmek istiyorsak arkadaşlar bu sefer bunu tıklayacağız. Burada dikkat edersen müellifler arkadaşlar vefat tarihlerine göre sıralanmış. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. burada bayağı müellif var yani binlerce kitap var. Bu miladi arkadaşlar şunlar. Bakın şu üst en üsttekiler Hicretten önceki tarihler. Ebru Kaştere Muhammed'dir. İmrul Kays mesela. Bu miladi 545. Yani bu nedir? Şeyden önce. Bu İslam'dan önce. Burada arkadaşlar bir burada görüyoruz. Herhangi bir elifin adını tıkladığımız zaman yan tarafa bunun kitapları listeleri var. Burada tabi çok müellif olduğu için aradığım müellif burada var mı yok mu diye burada üst kısmı bunu yazarak arayabiliriz. Bak hep açıklama aynı arama yerlerinde. Edhil felâfete ahrufin alâle lil bahsediyor. Burada da aynısı söylüyor. Bak şu simgiler hep aynı hepsinde. Değişmedi. Şimdi bir de şunu gördük arkadaşlar. Bir işlemi şamile de yapabilmek için birden fazla alternatifimiz var. Mesela az önceki başlıkta biz ne demiştik? bir müellifin Şam'lı'da kaç kitabı var görmek için ne yapabiliriz? Bir, müellif adını tıkladıktan sonra bir takas simgesini tıklarız. Değil mi arkadaşlar? Burada gelmedi. Bu dediğim veya tasnif kısmında. İkinci yol arkadaşlar, müellif kısmına geliriz. Müellif kısmında müellifi bulduğumuz zaman, tıkladığımız zaman yan tarafa bunun kitapları listelenir. Mesela burada Gazali arayalım arkadaşlar. Bakın. Ebu Hamid el-Gazali, bir de Muhammed el-Gazali. Bu bizim bildiğimiz meşhur İmam Gazali. Bak arkadaşlar Mehlif'in adı, Vefat Tarihi Hicri olarak bir de kitaba dedi. Bakın bunun İmam Gazali'nin daha çok kitap var ama Şamide'de 20 kitabı varmış. İşte kitapların listesini burada göreceğiz arkadaşlar. Bu Muhammed el-Gazali çağdaş yazardır. 1416'da vefat etmiş. Evet. Demek ki Buradan da bunu kolayca görürüz. Herhangi bir kitabı tıkladığımız zaman o kitabı şanlı ve gördüğünüz gibi açabiliriz. Hocam, evet. bu müellifun kısmıyla bu bölüm, tasnif kısmı arasında mesela orada da Gazze yazdığımızda yine kitaplar çıkıyor. Müellif da da çıkıyor. Burada direkt listeliyor alt tarafta. Yani burada aynı bilgiye ulaşıyorsun. Birisinde tasniften, kısımlı bölümden giderek ulaşıyorsun. Birisinde de yazardan gidiyorsun. Yani evet. aynı hedefe varıyorsun da ya şimdi ne diyelim? Buradan diğer İstanbul'a gideceksin. İstanbul'a gitmenin alternatif yolları var. Tamam mı? Anlaşıldı hocam. Yani daha kolay bir şekilde ulaşılıyor kitaplarına. İsim yazıldığı zaman. Hayır, burada ben ulaşmak fark etme. Buraya isim yazını ulaşmak istiyor. Yazılmazsa kazalı. Yani sen bir yazara ulaşmak için ister kütüphane kısmında yaz, aynısını buluyor. İster tasnifte yaz buluyor. Fark etmiyor. Yani tasnifte değil, demek şu taraf tasnifin ikinci tarafına yazman lazım. Bak burada da bak tasnifte şeyi bulmadı, gazelde bulmadı arkadaşlar. Tasnifte kitap adından bulacak veyahut da müelliften bulabilirsin. Anlaşıldı. Evet. Müelliften fazla karışık bir şey yok arkadaşlar. Burada fazla karışık bir şey yok. Evet. Şimdi geldik. E, yan dördüncü şey el mufatlara. Bu ne demek arkadaşlar? Bu favorilerdir. Hani bizim programlarda falan oluyor ya arkadaşlar. Favorilere ekle. Bu da arkadaşlar. E, sen e, favori eklediğin kitap varsa el mufatlara en seçilen, tercih edilmek demek. Değil mi? Mesela fatlara ne demek? Tercih etmek demek yalnız Bu günceldir diyor arkadaşlar. Ben herhalde denemek için eklemişim ya burada var bilemiyorum. Burada sizin favori eklediğiniz kitaplar var. Bu mesela hocam en sık kullanılan kitapları. Bu sık kullanılan kitapları işte burada gösteriyor arkadaşlar. Birkaç tane seçebilir misiniz mesela hocam favoriye? Eklemek için Evet. Şimdi bu favorini eklem arkadaşlar. Bu daha sonra e, şu dördüncü simge var ya arkadaşlar. Mevhatut tahakkümden anlatacağız. Tamam mı? Evet. Kontrol panelinde. Bunu orada anlatacağız. Şimdi karıştırmayın. Tamam hocam. Şimdi hani böyle bence sıraya eksek iyiymiş. Tamam. Yani favoriye nasıl eklenir? Bu levhat utahın. yani kontrol panelinde bunu yapılmaktadır. Bununla ilgili orada inşallah. Yani burada ne var arkadaşlar? Sen diyelim ki sık kullandığın tezde olabilir günlük şeyde kitapları buradan favoriye eklersen oradan buradan görebilirsin Şimdi gelelim bir diğer simge, mu'ahharan. Bu da son eklenenler demek arkadaşlar. Tamam Yani Şamileye e, son zamanlarda hani güncelleme yolu eklemiş kitaplar gösterilir. E, bu listede arkadaşlar 100 adet kitap gösterilir. E, burada kaç kitap gösterilsin bununla ilgili e, ayarlamalar arkadaşlar. Şu elxiyarat program tercihleri kısmında bunu anlatacağız. An ona girmeyelim yani bu çok da Hı. bence bizim işimize bilmiyoruz. Çok merak eder miyiz? Çok da uğraşıp kullanacağım bir şey değil arkadaşlar. Tamam. Ben tıkladığım hocam güncel olmadığından dolayı hiçbir şey çıkmadı herhalde. Güncel bir güncellesem yok. mesela unutmazsam bak evet. yeni güncel edilen gelişim. Ben biraz evet. e, program kullanmasam da yaklaşık bir senedir bilgisayamda olduğu için en azından açtıkça falan bir vesileyle güncelliyorum. Evet. Ben de bakın. Bir de arkadaşlar burada bir şeye dikkat edin. Şamile'de e, Bak bir önceki şeye gelelim. Ona dikkat edelim arkadaşlar. Nerede? Şöyle. Bakın. Şamile'de eser türleri simgelerle de belirtiliyor. Mesela matbu kitapların başında arkadaşlar yeşil kapalı kitap simgesi olur. Dergilerin başında şu simge oluyor. Mahdutların, yazmaların başında bu. Ee, tezlerde bu. Ses dosyası varsa onun linki bu oluyor. Arkadaşlar şu simge Zotero'da inşallah göreceğiz. Orada da tezler için bu simge kullanılım programda. Demek ki bazı şeyler genel bir şey. Şimdi bunun için geldim arkadaşlar. Şimdi bu muhakkara'na geleyim. Bakın. Buradan simgeye bakarak, bakın bunlar hep kitap kitap. Bakın şu, az önce söyledim ya bir tane görsek. Burada buldum arkadaşlar. Şerhut Tahami Libni kim bu yazar bilmiyorum arkadaşlar. Bakın bunun ses dosyası varmış. Tıklayalım arkadaşlar. Bir takasını açalım. Evet, şu adresten ona bakmak lazım arkadaşlar. Bak ne diyor? Masterül Kitap, Durusun sâftiyetin, bunun diyor sesli dersleri var diyor arkadaşlar. Okutmuş bu kitap olarak. Kâme bir tefri diye, mevkûl şey bekitir Yani bunu diyor. Eşrebreketül İslamiye sitesi. O zaman bu tefrik arkadaşlar sanki boşaltmak değil değil mi? Yani tefrik. Sanki bu site hazırladı ama niye tefrik kullanır, Onu Bilemiyorum ben. El kitap, murakkam, aliyen. Bak buraya dikkat edin arkadaşlar. El kitap, kitap, murakkam. Sayfa numarası verilmiştir. Aliyen demek arkadaşlar otomatik olarak. Yani bir matbu sese göre olduğu için. Varakamul cüz'i varakamut ders. Buradaki diyor cilt rakamı, ders rakamıdır. Burada yüz ders vardı diyor arkadaşlar. Demek ki siz şu siteye gittiğiniz zaman şu var bu kitap oradaki ses dosyasına bir ekledi. Yani bu da bence güzel bir şey. Yani. Bakın şimdi bu en baştaki Arkadaşlar, Mehmet Hoca'nın mikrofonu, mi? mikrofonu açık, e, sesiniz anlıyor. E tamam, mikrofonu evet. kapatsın, konuşacağı zaman açsın. Evet. Şimdi arkadaşlar, bu önemli bir incelik. Bunu tekrar anlatmaya çalışayım. Lütfen dikkat edelim. Şimdi, biz dedik ki Şamile'de kitap türleri var. Kitap türleri nelerdir on tasnifte görüyoruz kısımda. Bir matbu kitaplar, dergiler, yazmalar, tezler, elektron kitaplar bir de e, ses sesli yani ses dosyası sesli olarak okunmuş, okutulmuş kitaplar. Şimdi biz bir kitabın karşısında şu muhakkadan görelim. Simgeye bakarak onun matbu mudur, matbu kitap mıdır, tez midir? Bakın arkadaşlar şu bu nedir? Bunun simgesi. Bu da başka bir şey. Bu da herhalde sözcük simgesi. Çünkü bak şu der gibi arkadaşlar simgesini gördük. Şimdi ses dosyası olanlar arkadaşlar. Ses dosyası olanları açıyoruz. Açtıktan sonra bir takas simgesini tıklıyoruz. Burada arkadaşlar bunun evet Bunun şeyi burada vermesi gerekir. Bunu da göremedim. Yani niye göremedim? Evet. Evet. Dersul nüfugatun min mevkiyil el-kıdır. Bunun sitesinden diyorum ama arkadaşlar. Burada site adresini neyse vermemiş. Belki Araplarda çok meşhur diye vermemiş bilemiyorum. Evet. Şimdi bu simge meselesi anlatsa da mı arkadaşlar? Evet. Demek ki bir kitabın başında hopöller simgesi varsa, onun sesli olarak ders yapılmış internette var ses dosyaları. Onun o ses dosyasına uygun arkadaşlar şey eklenmiş. Buraya eklenmiş. Ve bura, bu durumda arkadaşlar, alt kısma dikkat ediniz, el cüz'ü eshafatı yazıyor arkadaşlar. Bu Şamil'e de eğer kitap birden fazla ciltten oluşuyorsa, ilk başta bize göre en sağda yazılan cilt numarasıdır. Onun yanında yazan sayfa numarasıdır. Sesli dosyada arkadaşlar, ilk başta yazılan bunun ders numarası. Yani bu dört ne demek? Dördüncü ders demek. Bu incelik anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Tamam. Şu üstte arkadaşlar mesela bu kitap yani hareketli kitap açık. Görmüşken bazı özellikler söyleyeyim söyleyelim. Şimdi arkadaşlar bu kitap hareketli mi görüyorsunuz? Bir kitap hareketi şu an. Arkadaşlar evet. şurada bakın şu şedde ve üzerinde şey var, üstüm var. Et teşkil demek, <gülüyor> harekelenen demek. <gülüyor> Eğer bir kitap hareketiyse arkadaşlar bu aktifse hareketi gösterir, aktif değilse hareketi göstermez. Veyahut da siz buradan hareketi gizleyebilirsiniz, gösterebilirsiniz. Ha bunun faydası ne olabilir? Yani buradan hareketsiz bunu önce okuyup ardından bunu tıklayıp doğru mu okudum vesaire diye kişi kendisini e, yani kontrol etmek istiyorsa orada bunun faydası olabilir. Evet. Muakharan anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet hocam son yüklenenler. Tamam. Şimdi geldik et zilat. Evet bu da arkadaşlar ee, Aslında tenzilat indirilenler demek Burada da yine indirilen kitaplar var O zaman var? farkı alakası nedir? Alakası farkı alakası alakası alakası. Arkadaşlar. Evet şu ikisinin farkı nedir? Bilemiyoruz hocam Bilemediniz mi? Yani tenzilatta e, hepsi mi var hocam? E, evet. Muahkar'da sadece son yüklenen kitap biz az kitaplar... önce yanlış ifade ettik arkadaşlar. Muahkar'da bizim kullandıklarımız var. Daha önce web suhtu açtım ya bak ha, Son kullanılan kitabı. Son kullanılan gibi bir şey yani. Son kullanılanlar var. Buradaysa indirilen Az önce biz bunu ters söyledik yani. Tamam mı? Muahkar yani en son herhalde kullanman demek istiyorum. Tamam. Bu da çok kullandığın kitaba hani hızlı bir şekilde ulaşmak için. Yani dün diyelim bir kitaba açtım direkt buradan. Hani sanki hazırlananlar evet, evet. veya en son kullanılanlar gibi bir şey oluyor. Yani. Evet. Tamam. Evet şimdi bu arkadaşlar şimdi mesela şu kitap şu simgenin anlamı neydi hatırlayabildiniz mi? O yazma eser. Yazma demin galiba. Bir açalım. Evet. Eser yazma ama bak bunu buraya eklemişler. Demek ki tahkikini vermiş o zaman. Bakalım arkadaşlar. Evet. Evet bu yazmanın... Ha bak burada şey var. Ee, yazmanın ama normal şeyini de eklemişler. Demek ki yazma eserin alt kısımda Esimde da... Esinli hali. Da, efendim? Yani tam yazmayı da aktarmışlar. E, aktarmışlar Hem yazma yazma, şey ya. yazmadan demek ki yani bir eser yazmada tahkik edilerek yayınlanmışsa onu bu şekilde vermişler o zaman. Yoksa o yazma şeyi yok, resimleri yok yani değil mi? Müzik veren, öyle bir şey. Sadece. Yok şu an. bir takaya gittiğimiz zaman ilk sayfasını koymuşlar örnek olsun diye. Yani. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi. İlk simgeyi gördük. Bunlar gibi e, bir soracağım şey var mı arkadaşlar? Hayır hocam. Yani sanıyorum şeydir yani neticede çok karışık değil. Şimdi arkadaşlar diğer bölüme geçmeden belki son ders bunu yapmış olurdum. Herhangi bir kitap açtığımız zaman arkadaşlar burada az önce de bir iki şey gösterdim. Hani bir açık kitap üzerindeki şeylere bakalım. Bir kitap açtığımız zaman üstte bunun adı geliyor, dikkat ederseniz. Başında o kitap türünü gösteren simgesi var. O simge ya, kitap üzerinde durursan bir taka görüntüleniyor otomatik olarak. ve altta şurada bir tür kitap simgesini tıklarsak bunun bir taka ...tenceresi dikkat ederseniz arkadaşlar... ...müstakil olarak açılıyor. Hatırlarsanız burada... ...mesela bir mukayese edelim... ...ihtar kitabende bir takayı tıkladığınız zaman... ...alt kısımda açılıyor değil mi mesela? Buradaysa arkadaşlar... ...bir kitap açıksa... ...burada müstakil olarak açıyor... ...el kitap tıklıyken... ...kitapla ilgili bilgi var... ...müellifi tıklarsak... ...müellifle ilgili bilgiler geliyor... Onun altında da 10 müellifin kaç kişi varsa bunu görüyoruz. Zaten az önce görmüştük. Birincisi bu arkadaşlar. Evet. Eşşeritül ne yazıyor? Canibi. Yani şu yan şerit, kısım bölme diyelim. Bunu arkadaşlar. Yani içindekiler kısmı diyebiliriz. Başlıklar kısmı. Tamam arkadaşlar? Demek ki kitabın başlıklar kısmı Açıksa, kapatmak istiyorsak bunu tıklayacağız. Yani açık, açık değilse bunu tıklamamız gerekir. Burada bunu görüyoruz. Onun e, başka ne var arkadaşlar? Bu başlıklar kısmını buradan görüyoruz. Onun altında bu herhalde yorum kısmı olması. Et talik. Tamam arkadaşlar. Kullanıcı kitaba yorum eklemişsiniz. Onu burada görüyoruz. Yani Şamilede çalışırken Şöyle bir özellik var. Siz e, kitaba ya sayfaların altına yorum ekleyebilirsin. Mesela örneğin buraya geldim, burayla ilgili bir not alabilirsin. Buraya. Bunu Arapça'da alabilirsin. E, bu saatin olduğu yerden klavyeyi Türkçe'ye çevirip Türkçe'de not denemesi alabilirsin arkadaşlar. Şimdi bunu notu yazdığın zaman şu Hefsut talik tıklarsan bu kitabın bu sayfası bu başlık açıldığı zaman otomatik olarak burada bu tıklandığı zaman görüntülenir. Yani bu sizin nerede işinize yarar? Bu sizin arkadaşlar diyelim ki bir kitap üzerine tez ödev, seminer çalışması yapıyorsun veyahut da o kitabı mütalaa ediyorsun, okuyorsun ve okutuyorsun diyelim. Şamil eden o kitabı okutuyorsan, yararlanıyorsan demek şeyin altına bunları ne yapabilirsin? Ee, Notlarını ekleyebilirsin. Not kısmı, talik kısmı anlaşıldı mı arkadaşlar? O sonra kaydediliyor değil mi hocam onu? Şu simliye basarsan kaydeder. Ben şimdi bilerek basmadım. Bassam kaydeder. Tamam. Tab basmazsan kaydetmez. Bu neye benzer? Word'da yazdın yazdın da en son kaydede basmazsan boşa gidiyor arkadaşlar. Tabi ona dikkat etmek lazım. Eğer ona yazmazsan boşa gider. Evet, şimdi bu arkadaşlar eşşaritul canibi yan yani içindekiler kısmı dedik. Ondan sonra arkadaşlar el anavim bak başlıklar demek. Dunvanın çoğulu anavim arkadaşlar. Başlıklar tıkladığımız zaman arkadaşlar bunda yani aktif olmuş. Zaten başlıklar demek ki var demek. Çünkü başlıklar olduğu için onu buradan sen silemiyorsun. Evet. Normalde onun da başlıkları açıp kapatması gerekir ama yok burada kapatmış. Otomatik olarak başlık varsa herhangi bir şey seçmesek olur mu? Şimdi şey. yeniden kitabı açıklayalım arkadaşlar. kitabı çıkıyor. Evet. Şöyle olsun. Tamam Evet başlıkları tıkladım ama herhangi bir burada bir simge var arkadaşlar. O şey demek istiyorum Evet şu anda tam ekran yaptık. Evet burada bak şu arkadaşlar bir tüy resmi var ya böyle ne diyelim artık buna müellif simgesi bu arkadaşlar. Yani bir Kurşun tüyü gibi bir şey tamam mı? Yani kalem eski zamanda değil mi? Mürekkeple batırıp e, yazma simgesi bu. Kalem yerine bunu kullanmışlar. Burada da dikkat ederseniz var müellifinde de aynı simge vardı. Bu arkadaşlar tam ekran yapınca bu ortaya çıktı. Evet. Şimdi tam ekran olsun. Bunun yanındaki arkadaşlar El-Bahsu Fil Kitap. Bu kitapları aramak istiyorsak bu, bu tıklayacağız. Şurada pencere açılıyor. Buradan bunu yazacağız arkadaşlar. Şimdi ona bakarız. Evet bunu tıkladım açıldı. Tıkladığım zaman bence kapanması lazım. Ama niye kapanmadı? Siz bir dener misiniz sizler? Kimde kuruluydu Şamil'e? Bende kuruluydu hocam. Bir dene bakalım. Hocam bende de kapanmıyor. Açtın bence öyle kaldı. Normalde kapanması gerekir diye bekliyorum ama kapanmadı. Kapatmak için ne Yani var? diğer diğerlerine geçince kapanıyor hocam. Nasıl? Evet. Ona bas o şekilde kapanıyor. Hı, tamam. Şu. Fardul fi Teb'ri bin Cedid. Kitabın diyor. Aynı kitap arkadaşlar iki defa açabiliyorsunuz. Çok ilginç. Buna fark ettiniz mi arkadaşlar? Bakın, El Erba diye bir, bir fıkıhtan mı kitap açalım? Böyle yaptım arkadaşlar, dur. Fıkıhtan bir kitaba açalım, mesela. Bu arkadaşlar size çok kitap getirdik. Bu kadar kitabı kullanmadık ama. Siz bunu çözebiliriz mi arkadaşlar? Tam muhakkarda şu anda çok kitap var. Şu anda bu kadar kitap açma. Siz daha önce kullanmış mıydınız hocam? Bu daha önceki günlerde. Bu çünkü önceki günlerde. Bu daha Bu kadar kullanmamışım. Yani Daha önce kullanmışsanız muhtemelen bütün kitaplar var. kullanmadım. Için. Eskisi olsa diyeceğim. Ben de buradan hiç kullanmadığım kitaplar var. İşime yaramayacak kitaplar var. Neyse Bilmiyoruz. Evet. Evet. Ee, vakit doldu hocam. Bilginiz olsun. Uyar veriyor mu? Yok şu şeyi bitirelim. Vaktiniz varsa müsaitseniz. Duyucam. Evet, yani vaktiniz varsa şu kitap şeyini anlatayım yoksa haftaya kalsın. Siz bilirsiniz. Namaz geçiyor mu akşam namazı? Zaman var hocam akşam namazı için bir saat var yani. E, tam varsa bence bunu bunu bitirelim. Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapın hocam. Buyurun. Bence bitirelim derim yani bana bırakırsınız. Tamam hocam. Bir fıkhı hanefi diyelim. Yani muhtasalı kuduruya açalım. Arkadaşlar. Buradan girelim. Şimdi bu simge içindekiler kısmını açık kapatıyor. Şu yorum kısmı söyledi. Burada yine başlıklar demek ama bu başlıklarda şu anda bir şey yapamadık. Şu arama şey arkadaşlar. Arama düğmesi. Hmm. Bence şöyle yapalım arkadaşlar. Bu aramaya falan şimdi girersek çok uzar. Şimdi ben kısaca bunlar söyleyeyim. E, aramayı bana hatırlatın hafta oradan şey hatırlat. Tamam, tamam. Oradan daha meslek bence iyi yol çünkü bu arama biraz koksamlı. Ben şimdi bunlar genel bir söyleyeyim geçelim. E, arama şöyle arkadaşlar, burada gelici buraya arayacağımız beş tane satır var bunu artırabiliyoruz özel Bunu uzun olduğu için bunu geçelim. Yanındaki arkadaşlar, kütü kütübün diyor min nefsil kısmı. Yani bu kitabın yer aldığı bölümdeki kitapları görmek istiyorsak bunu tıklayacağız arkadaşlar. Bu da anlaşıldı mı arkadaşlar? Yani Hanefi fıkhındaki kitap? Bu kitap fıkıh Hanefi değil, o Hanefi fıkhındaki diğer kitapları görmek istiyorsak onu tıklayacağız. Hı. Evet. Bak şurada bir tane rengi farklı bir kitap var. Onda bir anlamı vardır. Onda bakalım sonra ben öğreneceğiz inşallah. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunlar hep yeşil yeşil bir tane. Evet hocam ben de daha en Niye böyle? Merak ettim ama onu da bir şekilde Allah'ın izniyle çözeriz. Evet. Bu arkadaşlar, kutubul müellif, bakın bir müellifin kitaplarını görmenin başka bir yolu, kitap açıkken arkadaşlar. Bu simgeye tıkladığımız zaman bu müellifin, bakın iki tane kitap varmış yani. Tabii bütün kitapları yok, onu karıştırmayın. Şu anda kitap var. Bunu gördük. Bu arkadaşlar. Evet. Şu simge. Ardül kitap fil tevbi bincedi. Yani yeni bir pencerede açmak demek. Şu anda muhtasalı Kudur açık ki açmamıştır. İhtiyaç olur da bunu iki defa açmak istersek bunu tıklıyoruz. Ha, bunun faydası ne olur derseniz arkadaşlar. Aynı anda kitabın farklı yerlerine bakmak, oraları karşılaştırmak gibi bir şey istiyorsan bu imkansız veriyor şu anda. Her tıkladıkça aynı kitabı yeni bir pencerede açıyor. Bu anlaşıldı mı? Yani diyelim ki kitabın bir yerde içindekileri açarsın veya da bir yerde bir bahse açarsın onunla ilgili başka bir yere açıp böyle mukayese okumak vesaire gibi yönlerde bizim işimize yarar. Şimdi üstteki şu ok işaretler arkadaşlar. Bu bir satır es safat ileriye götürür bir sayfa. Bu bir sayfa geriye götürür. Bu kitabın sonuna götürür. Bu da kitabın başına getirir arkadaşlar. Bu kolay sanıyorum. Yani üzerine gittiğin zaman bak es safat diyor ilk sayfa. Bu da es safatül Ahire diyor. Son sayfa. Bu anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet. Bu, şu simgeler anlaşıldı mı? Hocam biri en e, sona götürüyor. Bu en başa, En sona bir sayfayıları ileri bir sayfa geliyor. Aynen. Altta arkadaşlar bakın en alta görüyor musunuz şu anda? es safha yazıyor. Bak şurada bir ok işaretli şey var. Buradan da evet, bir olarak kitabı götürebilirsiniz hızlı bir şekilde. Bakın, ne faydası olabiliyor musunuz? Tamam arkadaşlar? Bu imkanı var. Bu arama şeyine artık haftaya bakarız. Ona geçiyorum. Bir de burada herhangi bir sayfaya gitmek için arkadaşlar şu sayfa kısmına 37 yaz Enter'a bas o sayfa o şekilde açabiliriz. Yani bir sayfaya gitmek için buraya rakam yazarak gidebilirsin. Evet. Arkadaşlar bir sayfa ileri geri simgesi burada olduğu gibi. Bakın şurada var ya arkadaşlar. Bunun aynısını alta da eklemiş. Yeşil olarak. Ama bunu da tıkladıkça bir sayfa yok onun anlamı ne diyor bakalım. El mevdu'u sadık. Hmm. O farklıymış arkadaşlar. Bir, önceki konu, başlık yani. Sanıyorum onu söylüyor. Bakalım. Bak bunu da arkadaşlar yeni gördüm ben. Evet. Önceki mevzu, sonraki mevzu diyor. Yani o ilkiş bir özeti eklemişler. Şimdi şu arkadaşlar, şu şey... E, şedde üzerindeki şey hareketi varsa izlemekle eklemek. Bunu zaten görmüştük arkadaşlar. Şu neshun maal azbi bu ne demek arkadaşlar? Umut, bak çok işinize yarar. Eğer siz bir bilgiyi buradan diyelim şu bilgiyi Arapça olarak kullanmak istiyorsanız diyelim ki Şamileden bir hadisi kopyaladınız işte bunu Word'a aktarırken arkadaşlar farenin sağından kontrol veya da klavyeden J terli basarak veya da e, farenin sağından Neskı tıklarsanız Word'a veya başka bir yere arkadaşlar bunu yazı olarak yapıştırır ama e, kaynak bilgisini eklemez. Eğer burada iki tane sayfa yan yana bunu tıklarsanız veya da farenin sağından Neskı mal azvi tıklarsanız Veyahut Ctrl-Shift-C'ye basarsanız arkadaşlar, o zaman bu e, yapıştırdığınız yere kaynak bilgisini ekler. Nasıl olduğunu ben şimdi göstereyim. Dersimizi de yavaş yavaş bitirelim. Şimdi bir Word belgesi açalım arkadaşlar. Yani hem paragrafı hem de e, nereden, hangi kitaptan aldığını... Yani şimdi, önü... şimdi oraya paylaşımı açacağım, oradan bunu göreceksiniz. Tamam. Evet, şimdi ben PDF diye bir belge açtım. Şimdi onun paylaşımı açayım. Bunu kapatayım arkadaşlar. Evet. Bu çok önemli. İşinize yarar. Bakın arkadaşlar şimdi geldim buraya yapıştırıyorum. Şöyle i̇şte biraz büyüteyim arkadaşlar. Olmadı. Bir daha ben o işlemi yapıp tekrar geleyim. Evet şimdi oldu arkadaşlar. Bakın, şu şurası benim kopyaladığım bilgi. Bakın, şu da onun kaynak bilgisini vermiştir. Biraz bu Arapça ayarlı olmadığı için bazı simgeler ters oldu ama bakın. Muhtasar-ı sayfa diyor 27. Diyor. Bu özellik anlaşıldı arkadaşlar? Evet hocam. Bu güzel yani. Demek ki ee, Şamileden bir bilgi, bir yeri kopyalar da, kopyalarken Neshumal Azvi simyesiyle onu kopyalarsak, yapıştırdığımız yerin başına eserin adını, eğer cildi varsa cilt numarasını ve sayfa numarasını bize veriyor. Burada son bir e, özellik kaldı, onu da söyleyelim. Bu da arkadaşlar en şu bir taktayı zaten çok gördük. Yani kitabın e, bilgi fişini açıyor. Burada en son buradaki pencerede arkadaşlar ne var? Bahsum fissa fahret diyor. Yani bu sayfada aramak istersen yani çok işinize de yaramaz ama sayfa uzunsa falan demek ki arkadaşlar burada neyi anladık? Şamile de kitabın içinde aramak istiyorsak baş kısmındaki dürbün simgesini tıklayacağız. Bu sayfada bir şey aramak istiyorsak mesela şunu kopyalayayım alıyorum. Tıkladım. Bakın hemen onu kırmızı yaptı. Şamre'nin özelinde arkadaşlar. Aranan kelimeyi bulduğu zaman kırmızı yapar. Evet, burada kalalım arkadaşlar. Ee, burada kalalım. Haftaya inşallah şurada arama simgesi var. O uzun olduğu için bu ders girmedim. Haftaya orada e, başlayarak kaldığımız yerden devam ederiz. Sorumuz varsa noktam kısımda sorabilirsiniz. Yoksa da dersi kapatabiliriz. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar diliyorum. Yalnız mutlaka haftaya Şamileler bilgisayarımızda kurulu olsun. İnşallah daha faydalı olur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.